farklı hız seçeneği ve iki farklı ısı ayarı ile kullanabiliyorsunuz saç kurutma makinesini aynı zamanda soğuk hava üfleme özelliği sayesinde sıcak havadan bağımsız bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz üzerinde bulunan filtreyi yıkama imkanına sahipsiniz üzerinde bulunan pratik asma halkası sayesinde dilediğiniz bir noktaya asılı olarak bırakabilme imkanına sahipsiniz hemen konuyu toparlayayım Eğer bir fon makinesine ihtiyacınız varsa bu fon makinesi tam istediğiniz bir ürün bana kalırsa alternatiflerine